Evet arkadaşlar kansızlık için bitkisel ne yapabiliriz? Portakal, ananas, greyfurt kürü. 3 adet kan portakalı. 1 adet greyfurt, 1 dilim ananas, yarım su bardağı soğuk su. Portakal ve greyfurtu bol suda yıkayın. Ortadan ikiye kesip sularını sıkın. Ananasları iri parçalar halinde doğrayın. Taze sıkılmış meyve suyu, ananas dilimleri ve suyu blenderda karıştırıp taze taze tüketin. Maydanoz, salatalık, limon suyu. Yüksek oranda demir içeren maydanoz, taze sıkılmış limon suyuyla bir araya geldiğinde harikalar yaratır. Demir denildiğinde akta gelen ilk yeşil yapraklı bitkilerden biri olan maydanozla sağlıklı bir çecek hazırlayabilir. Güne onunla başlayabilirsiniz. 1 demet maydanoz, 1 adet salatalık, 1 adet taze sıkılmış limon suyu, 1 su bardağı su. Ayıklanmış maydanoz yapraklarını bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdürün. Taze sıkılmış limon suyu ve su ilavesiyle karıştırıp bekletmeden tüketin. Ispanak, pancar ve kırmızı meyve. 1 demet ıspanak, 1 adet orta boy haşlanmış pancar, 200 gram kırmızı meyve, çilek, frambuaz, yaban mersini olabilir. 1 su bardağı su, 1 adet taze sıkılmış limon suyu. Kök kısımlarını ayıkladığınız ıspanakları bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdürün. Kabuklarını soyduğunuz haşlanmış pancarı iri küpler halinde kesin. Sap kısımlarını ayıkladığınız kırmızı meyveleri bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdürün. Soğuk su ve taze sıkılmış limon suyu ilavesiyle karıştırıp bekletmeden servis edin. Ispanak-Kereviz 200 gram taze ıspanak, 200 gram kabukları soyulmuş kereviz, yeşil yaprak ve sapları, 1 litre su. Diğer adıyla kansızlık küre olarak bilinen bu küre yaparken öncelikle 1 litre suyu kaynatınız. Ardından kaynatmış olduğunuz 1 litre suyun içerisine ince ritimlenmiş olan kerevizleri salarak tencerenin kapağını kapatarak yaklaşık olarak 10 dakika kadar kaynatmaya devam ediniz. Ardından kaynayan kerevizlerin içerisine ıspanakları da ekledikten hemen sonra 5 dakika daha beraberce kaynatın ve ocaktan alarak soğumaya bırakın. Soğuyan kereviz ıspanak kürünü süzerek temiz cam bir kavanoza koyun. Kansızlık kürü 2 gün boyunca dayanabilir. 2 günün ardından tüm yağları ortadan kalkar. Bu nedenle verilen ölçülerde ve 2 günde bu kürü bitirmeniz lazım. Artık içmeye hazır hale gelen kansızlık kürünü her sabah aç karnınıza ya da kahvaltıdan yaklaşık 1 saat sonra 1 su bardağı kadar için. Kansızlık kürünü düzenli bir şekilde 15 gün boyunca sabah akşam içmeye devam edin ve 15 günün ardından 10 günlük, 10 günlük bir ara verin. 15 günün ardından 10 günlük bir ara verin. 10 günün ardından yeni bir kür hazırlayarak 15 gün düzenli bir program ile tekrar sabah akşam içmeye devam edin. Bu şekilde 30 günlük bir program ile kansızlık kürünü uygulayarak kansızlıkla ilgili sorunlarınızı büyük ölçüde ortadan kalktığını göreceksiniz. Enginar dereotu, yeşil elma, fesleğen ve misket limonu. Bakın arkadaşlar. 1 adet taze enginar, 2 yemek kaşığı taze dereotu, otu, 1 adet yeşil elma, 10 yaprak taze fesleğen, çeyrek misket limonu. Katı meyve sıkacağında taze enginar, dereotu, fesleğen ve elmayı beraberce çekin. Çıkan büyük bardak taze sebze meyve suyu karışımına misket limonunu sıkın. Daha sonra bunu için. Kansızlık kürü için dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Bu kürü uyguladığınız dönemde fazla tatlı ve çikolata tüketmemeli, çay, kahve ve diğer şekerli içeceklerden uzak durulmalıdır. Aksi halde kürü içerisinde bulunan faydalı vitamin ve mineral hücreleri yok edebilir. Bu süreçte bol bol C vitamini içerikli besinler tüketilmelidir. Çünkü C vitamini demir eminim oranını artırır. Kansızlığı önlemek için neler yenmeli, neler yapmalı? Yüksek demir, vitamin C, B12 içeren gıdalarla beslenin. Kan dolaşımını artırmak için günde 2 kez soğuk suyla banyo yapın. Demir içeriği yüksek almak için demir tencerelerde yemek pişirin. Günde 10 dakika sabah güneşinde güneşlenin. Günlük diyet listenize mercimek ve tal grupları mutlaka muhakkak olsun. Daha çok sebze ve meyve tüketin. Çay, kahve, kakao'dan uzak durun. Küvete epsom tuzu koyup bu suda bir miktar durun. Düzenli egzersizle kas kütlenizi artırın. Ispanak. Ispanak da kansızlığa ilgilen yiyeceklerdendir. Bu sebze demir, B12 ve folik asit vücudun ihtiyacı olan bedene enerji verip kansızlığa şifa olan vitaminlerin bolca içerir. Vitaminlerden bolca içermekte arkadaşlar. Temer unutmayalım. Yarım kase ıspanak günlük demir ihtiyacının %35'ini, folik asit ihtiyacınızın ise %33'ünü karşılar. Ispanağı yemek çorba olarak tüketebilir. Hafta ya da hatta pastasını bile yapabilir yapabilip tüketebilirsiniz. Elma Elma yüksek demir içeriği ile anemi tedavisinde çok etkilidir. Kansızlıktan şikayetçiyseniz günde en az bir elma yiyin. Mümkünse yeşil elma tercih edin. Elma için içinde oldukça faydalıdır. Eşit miktarda elma suyunu ve pancar suyunu karıştırıp içine biraz bal ekleyin. Günde 2 bardak bu suda için bu içecek kansızlığa doğal çözümlerden bir tanesidir. Pancar Bu bitki kansızlıktan muzdarip kişiler için oldukça faydalıdır. Ananın en büyük nedeni demir eksikliğidir. Pancar yüksek miktarda demir içerir. Demirin yanı sıra kalsiyum, potasyum, kükürt yönünden de zengindir. Pancar bedeninizi içten temizleyerek daha fazla oksijen almanızı sağlar ve Pancarı salatalarınızda kullanabilir. Katı meyve sıkacağından sıkıp bal katıp bunun da suyunu tüketebilirsiniz. Evet arkadaşlar nar. Nar, demir, kalsiyum, magnezyum ve diğer mineraller açısından zengin bir meyvedir. Nar ayrıca vücudun demir eminimini için gerekli olan C vitaminleri içerir. Bu daha fazla kırmızı kan hücrelerinin yapım ve hemoglobin miktarının yükselmesi demektir. Aç karnına sabahları orta boy bir nar yiyerek veya nar suyu içerek bu besinden faydalanabilirsiniz muz demir miktarı yüksek olan muz kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda etkili olan hemoglobin ve diğer enzimin artmasını sağlar Ayrıca hemoglobin sentezine yardımcı magnezyum için iyi bir kaynaktır muzu meyve olarak yiyebilir sütle karıştırıp mişake olarak da tüketebilirsiniz mişake Evet su, e, muzlu süt olarak da tüketebilirsiniz Fasulye, mercimek, bezelye, nohut ve soya fasulyesinin de bir parçası olduğu baklagil ailesi besleyicilikleri ile en önemli gıdalardan biridir. Baklagiller aynı zamanda vegan ve vejetaryen içinde önemli bir demir kaynağı. 200 gram haşlanmış mercimek, 6 16 mg yani günlük ihtiyacınızın %37'si kadar demir içerir. Demir haricinde baklagiller aynı zamanda magnezyum, potasyum ve folik asit yönünden de oldukça zengin. Aynı zamanda araştırmalar diyabet hastalarında baklagillerin enfeksiyon riskini, metabolik sendromu olanların ise kalp krizi riskini azaltabileceğini göstermektedir arkadaşlar. Yüksek miktarda lif de içeren baklagiller tokluk hissi güçlendirirken kalori ihtiyacını da azalttığından düşük karbonhidrat diyetlerine benzer bir şekilde kilo kaybına yardım ediyor. Ispanak gibi baklagillerde demirin vücutta çözülmesine yardımcı olacak domates, yeşillik ve turunçgiller gibi yüksek C vitamini içeren besinlerle beraber tüketilmeli. 200 gramında günlük ihtiyacının %15'i olan 2.8 mg demir içeren kinova, çölyak ve diğer gluten bazı hastalıkları olanlar için en iyi seçeneklerinden biridir. <gülüyor> kinova Kino aynı zamanda diğer tahıllara göre daha fazla protein içermekte ve folik asit, magnezyum, bakır, manganez gibi mineralleri bolca içeren bir besindir. İçerdiği antioksidanlar ise vücudumuzun stilat altında oluşturduğu serbest satikallerden korumaktadır. Brokoli En besleyici sebzelerden biri olan brokolinin 150 gramında 1 mg demir yani günlük ihtiyacının %6'sı bulunmaktadır. Ama brokoli aynı zamanda yüksek miktarda C vitamini, bir pozisyonda günlük ihtiyacın yüzde 68'ini içerdiğinden vücudunuzun demiri daha iyi sindirmesini sağlıyor. Folik asit, lif, vitamin K, e, potasyum açısından zengin olan bro brokoli aynı zamanda kabak ve karnabahar gibi sebzelerinde bir parçası olduğu turpgiller ailesindendir. Araştırmalar turpgillerin kansere karşı savaşta içerdiği indol, sülforafan ve glukozinolatlar ile yardımcı olabileceğini gösteriyor. Kalsiyum, magnezyum ve selenyum gibi çoğu mineral ve B vitamini kompleksi olan, tiamin açısından da oldukça zengin olan tofu bir porsiyonunda 20 gramda protein içeriyor. Tofu aynı zamanda izolabon izo, izo, adlı kendine özgü bir minerale de sahiptir arkadaşlar. İsoflafon, tüketmek tüketmeye gelişmiş ünsinin duyarlılığı sağlarken kalp krizi riskini azaltıp menopozal semptomların etkilerini azaltıyor. İçinde katkı maddesi bulunmayan %70 ve üzeri kakao içeren siyah ya da bitter çikolatalar lezzel olmasının yanında aynı zamanda flavon proteinleri ile besleyici özellikler de taşıyor. 20 gram siyah çikolata, 3.3 mg demir bulunmakta ve bu da günlük ihtiyacınızın %20'sine denk geliyor. Küçük bir porsiyon çikolata ile aynı zamanda bakır ihtiyacınızın %25'ini ve magnezyum ihtiyacınızın %16'sını karşılayabilir. Aynı zamanda içerdiği probiyotik lifler sindirim sisteminin dostluğu, yararlı bakterilerinizi canlandırır. Araştırmalar siyah çikolatanın kolesterolü düşürdüğü ve kalp krizi ve felç riskini azalttığını gösteriyor. Kansızlık için çözüm yöntemleri. 1 litre suyun içerisine 2 yemek kaşığı kıyılmış ısırgan otu konulup kaynatıldıktan sonra süzerek sabah ve akşam üzere olmak üzere birer bardak içir. 1 litre suyun içerisine 2 bardak dolusu siyah kuru üzüm ve 1 yemek kaşığı kına kına bitkisinden ekleyip kaynatıldıktan sonra günde 2 öğün yarım çay bardağı içilir. Yarım rekaime süte ılındıktan sonra 2 adet yumurta sarısı eklenir. Tatlandırmak için 2 çay kaşığı kakao ekleyip karıştırdıktan sonra ikiye bölünüp günde 2 kez içilebilir. İyice temizlenmiş ıspanak yaprağı, kereviz yaprağı ve maydanoz iyice temizlenip kaynatıldıktan sonra soğumasının ardından süzülüp günde 3 kez birer çay bardağı içidir. İyice yıkanıp te temizlenmiş pancar suyunu da Katı meyve sıkacağı yardımıyla kaynatmadan meyve suyu gibi içebilirsiniz. Kansızlık sorunu yaşayanların öncelikle bağışıklık sistemlerini güçlendirebilmeleri için kuru baklagillerin tümünü bunların dışında taze üzüm, erik, elma, pancar suyu, nar suyu, limon suyu gibi gıdalara öncelik vermesi kansızlığı gidermelerinde yardımcı olabilir. Limon suyu Limon mükemmel bir C vitamini kaynağıdır ve bu vitamin besinlerdeki demiri daha iyi absorbe etmenize yardımcı olur. Bunu diyetinize katmanın en kolay yolu hazırladığınız yemeklere özellikle de et, balık ve salata gibi demir açısından zengin yemeklere bir miktar limon suyu katmaktır. Çam fıstığı Çam fıstığı olduğu için yüksek miktarda demir içerir. Bunları hafifçe tavada pişirebilirsiniz veya yemeğinize karıştırmak için öğütebilirsiniz. Çam fıstığı özellikle anemiden muzdarip çocuklar için faydalıdır. Yer fıstığı. Yer fıstığının besinsel değerleri çam fıstığınınkilere benzerdir. Ancak daha fazla protein ve daha az yağ içerir. Yer fıstığı kolayca, yer fıstığı bolca ve kolayca demir içerir ve ayrıca demiri daha iyi absorbe etmenizi sağlayan C vitamininde içerir. Yer fıstığı özellikle bolca egzersiz yapan insanlar için önerilir. Yonca filizleri Filizlenmiş yonca sadece demir değil pek çok mineral açısından da zengin bir besindir. Bu aynı zamanda size canlılık kazandırır. Bu nedenle yemeklerinizin yanında bir miktar yonca filizi tüketmenizi de öneririz. Filizlenmiş olarak satın alınabilir veya tohumları satın alınarak evde filizlenmeleri sağlanabilir. Ayrıca bu amaçla kullanabilen özel kaplarda satılır. Karışık yeşillikler Taze çiğ ve çeşitli içeren bir salata demir açısından mükemmel bir kaynaktır. Burada sırplıhane ve domatesten söz etmiyoruz. Salatanızı kuru meyveler, çiğ ıspanak, roka, su teresi, biber, havuç, elma, alçı ve kabak çekirdeği gibi pek çok farklı malzeme ekleyebilirsiniz. Buna sos olarak da bir miktar soğuk sıkım, şey, soğuk sıkım zeytinyağı ve limon ekleyebilirsiniz. Kabuklu buğday darı içecekleri. Bitki bazı içecekler inek sütü için mükemmel birer alternatiftir. Bu durumda özellikle sağlıklı ve demir açısından zengin olan iki bitkiyi öneriyoruz. Kabuklu buğday ve darı. Mercimek. Mercimek her zaman anemi için önerilmiş anemi için olan besindir. Kışın ve daha soğuk havalarda bunları güveç şeklinde tüketebilirsiniz. En popüler hazırlama yöntemi budur. Ancak bunları yazın tüketmeyi de unutmamak gerekir. Çünkü daha sıcak havalarda anemi şiddetlenebilir. Mercimek aynı zamanda soğuk salatalarda veya yukarıda yoğuncu için tarif edildiği gibi hizlenmiş olarak tüketim için de idealdir. Güneşlenme. Günlük olarak güneşlenmek vücudumuzun tükettiği mineral seviyelerini korumamıza yardımcı olabilir. Bunu sabah erken saatlerde gün doğumundan kısa bir süre sonra gerçekleştirmekte yarar var. Ayrıca güneşlenmeler sırasında soğuk duş almak da işe yarayacaktır. Oksijen Eksikliği Belirtilerin ortaya çıkmasının nedeni hücrelerdeki oksijen eksikliğidir. Kırmızı kan hücrelerinin en önemli yapı taşına hemoglobin adı verilir. Hemoglobin kanda bulunan akciğerden vücudun hücrelerine oksijen taşıyan demir açısından zengin bir proteindir. Kansızlık çeşitli nedenlerden dolayı vücut çok az miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi ürettiğinde meydana gelir. Yeterli sayıda algor olmadığında ya da çok az hemoglobin olduğunda kan Ucunun tüm bölümlerine yeterince oksijen taşıyamaz. Kansızlık yapacak tam kan sayımı testi ile test edilebilir arkadaşlar.